Selamlar oyun severler. Bu videoda ufak çaplı spoilerlar bulunmaktadır. Rockstar tarafından yayınlanan western türü video oyunu Red Dead Redemption 2 yayınlandığı günden beri canlılığını koruyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz Arthur Morgan. Rederi 2, dünyasında oyun dünyasının gelmiş geçmiş en derin, en gerçek karakteri Arthur'u bulunduran efsane oyun. John gibi, çok sevilmiş, ilk oyunun finalinde insanları ağlatmış bir karakterden sonra böyle bir karakteri yaratıp John'u bile ikinci plana atmaya başaran ve bu karakteri mükemmel işleyen Rockstar'ın önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi herkes gibi işte şu eğim, bu grafik, o kaplama, öbür mekanik falan şeklinde değil, düz olarak senaryo. İşlenmiş ve karakterler üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum. Bilinen dışında senaryo ve karakterler hakkında adam akıllı kimse bir şey söylememiş. Oyunun ana karakteri Arthur Morgan. Öyle 3-5 kelimeyle anlatılacak bir adam değil. Rockstar bu bağlamda kendini aşmış. Bakın mesela Witcher serisi bir roman uyarlamasıdır. Romanı Geralt ne kadar iyi anlatabilmiştir karakter olarak. Tabi ki de ortalama üstü. Bu bizi hasta etmeye yetmiş midir fazlasıyla. Roman diyorum. Burada ne roman var ne yuvarladıkları bir şey. Düz sıfırdan bir karakter yaratmışlar ve değme romanlara taş çıkartacak derinlikte yapmışlar bunu. Evet bir oyun firması bunu başarabilmiş. Bu Rockstar'ın büyük bir başarısıdır. Bununla istedikleri kadar övünebilirler. Tam anlamıyla ayakta alkışlanacak bir hareket ne de olsa. Arthur Morgan'ın ne kadar derin olduğu, gerçek olduğu ana hikayelerde değil de yan görevlerde ortaya çıkıyor. Bu yanlardan topladıklarınızla oyun boyunca yaptıklarınızı birleştirince Arthur Arthur oluyor. Size direkt olarak Arthur bu demiyorlar. Bu çok daha güzel bir anlatım biçimi. Çünkü Arthur ölmek için yaratılmış bir karakter değil. Çoğu oyunda bu hata var. Kusursuz ya da kusursuza yakın bir ana karakter ya da hiç konuşmayan, doğal bir karakter. Arthur gerçek bir insan değil belki ama günahları var, hataları var, sevapları var, doğruları var. Ne böyle çoğu oyundaki gibi süper kahraman tribinde, ne tam ortada, ne de kötü. Aynı kendisi gibi bir adam. Görmüş geçirmiştir, olaylara yaklaşımı diğer çete üyelerinden farklıdır. Cömerttir, gözü karadır, becerikli bir adamdır. Patavatsız değildir. Konuşması gerektiği zaman konuşur, susması gerektiği zaman susar. Bundan sonrasında çok büyük spoiler vermemek için genel oyundan bahsedeceğiz. Arthur yani siz bildiğiniz üzere Wanderline çetesinin bir üyesisiniz. Çetenin diğer üyeleri çeteye katkı sağlamanızı bekliyor. Bunu mermi, yiyecek, ilaç ve para ile yapabiliyorsunuz. Fakat diğer çete üyeleri sadece sizin bu işleri yapmanızı beklemiyor. Onlar da sizin yaptığınızı yapıyor ve kampa getiriyor. Kamp'taki bir partiye katıldığınızda ateşin yanında hikayeler anlatan insanlar görebiliyorsunuz. Sadece bu da değil. Tete içki yarışı yaparken, şarkı söylerken, dans ederken ve çift çit konuşurken görebiliyorsunuz. Tıpkı gerçek hayatta olacağı gibi. Red Dead Redemption 2 dünyası da siz oyunda ilerledikçe değişiyor. Binalar yanmış olarak kalıyor, evler yapılıyor, insanlar ölüyor, grubunuza katılanlar oluyor. Hatta koca şehirler bile kapılarını sık sıkı kapatıyor sizin kampınızı yer değiştirdikçe. Karlı tepelerde de olsanız, bataklıkta da olsanız, vahşi ormanlarda saklanıyor da olsanız, kömür madeni şehrinde de olsanız dünya sürekli olarak değişiyor ve bu değişimi canlı canlı hissediyorsunuz. RDR2 dünyasının her köşesi ince detaylarla dolu ve her ayrıntı sizleri büyülemeyi başarıyor. Açıkçası sorarsanız RDR2 dünyası Rockstar ekibinin bugüne kadar açık ara en iyi sanal dünyası. 200'den fazla etkileşim bulunuyor oyunda ve her biri kendilerine has davranışları sahip. Oyunun sonlarında bile yeni yeni şeyler görebiliyorsunuz. Oyun içi müziklerin dünya ile muhteşem birleşimi insanı kendinden geçiriyor. Arthur'un hikayesi de güzel işlenmiş. 40-50 saatten fazla oynamış bile olsanız yanınızda gelen elemanla ile birlikte konuşurken Arthur hakkında daha önceden hiç duymadığınız bilgileri duyabiliyorsunuz. RDR 2 ile bizlere sunulan Arthur Morgan'ın hikayesi beni üzmedi diyemem. Sürprizi kaçıramayacağımız için John'dan daha fazla yakın hissedeceğiniz bir karakter olduğunu belirtebiliriz. Red Dead Redemption'dan tanıdığımız karakterlerin geçmişinde neler yaşadığını da bu oyunda çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. John'un kaçak yaşadığı zamanda karısına ve oğluna yaşattıklarını görebiliyorsunuz. Gerçekten müthiş bir iş başarmış olduklarının altını çizmek gerekli. Oyunda bazen ne yaptığınızı şaşırıyorsunuz. Daha 5 dakika önce heyecandan öldüğünüz bir çatışmadayken bir anda kendinizi inek pisti temizlerken bulabiliyorsunuz. Her ne kadar garip gelse de oyun size farklı bir atmosfer yaşatıyor ve bundan gayet memnun kalıyorsunuz. Düşmanların yaralı yerleriyle ile ilgilenmeleri, rayların üzerinden geçerken takılmaları, hatta suya giren atın testislerinin küçülmesi gibi hem komik hem de hayran bırakan detaylar mevcut. RDR2 oynarken bol bol at üstünde koşturmanız gerekiyor. Fakat bu sizi çok da yormuyor. Zaten eğer yorulacak olursanız hızlı seyahat de bulunuyor. Peki ya oyunun hikayesi? Oyunun hikayesi ilk oyundan 12 yıl önce yani 1899'da geçiyor. Yeni yeni oturmaya başlayan adalet sistemi ile birlikte kanun adamları ülkenin dört bir yanındaki çeteleri bitirme aşamasında. Hikayenin başlangıcında Blackwater'da yaşayan başarısız soygundan sonra ana karakterimiz Arthur ve üyesi olduğu çete kanundan kaçarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Kellilerine para biçilen bu çete hayatlarını devam ettirebilmek için çalıyor, soygunlar düzenliyor ve tabi ki yeri geldiğinde çatışmaktan da geri kalmıyorlar. Ana karakterimiz Arthur Morgan. Küçük bir çocukken çetenin lideri Dutch Wonderland tarafından korunuyor. Aile nedir olgusunu bu çeteyle öğrenen Arthur doğal olarak çeteyi de kendi ailesi olarak görüyor. Bu yüzden çeteyin ne pahasına olursa olsun korumak istiyor. Kısacası Arthur ilk etapta vur de vuralım öl de ölelim karakterine sahip bir çete üyesi. Oyunu oynarken grup içindeki insan ilişkilerinizi de görebiliyorsunuz. Blackwater'daki başarısızlıktan sonra çetenin diğer üyeleri tarafından otoritesi sorgulanan daçın durumunu Arthur'un gözünden izliyorsunuz. Kanun dışı dönemin yavaş yavaş bittiği zamanlarda hem çetenizi hem de kendinizi hayatta tutmaya çalıştığınız bir serüven bekliyor sizleri. At sürerken atın kuyruğunun sallanmasından tutunda atın tüylerinin tel tel gözükmesi, karakterimizin kıyafetinin en ufak kumaş parçasının bile oldukça iyi tasarlanması, Grafiklerin ne kadar detaylı olduğunu gösteriyor. Kendinizi adeta bir kovboy filminin içerisinde buluyorsunuz. Ayrıca çetenizle birlikte atı sürerken sinematik gibi izleyebileceğiniz bir özellik de eklenmiş. Bu durum uzun süren bir yolculuğu hem sıkıcılıktan kurtarıyor hem de hikaye ya da karakterler adına daha fazla şey öğrenmenize olanak sağlıyor. Red Dead Redemption 2'de hızlı seyahat özelliği oyunda olsa bile bu detayları öğrenebilmek için ihtiyaç duyuyorsunuz. Oyunun dünyası oyuncuyu içinde çekmekte oldukça başarılı da diyebiliriz. Oyunda bir kraft sistemi de mevcut. Toparladığınız malzemelerle kraft yapabiliyorsunuz. Ama oyun illa bunu yapacaksınız diye sizi zorlamıyor. Sizin kraftlayabileceğiniz eşyaların eş değerini kasabalardaki satıcılardan para karşılığı alabiliyorsunuz. Parayı da ya yaptığın soygunlardan ya da avladığın hayvanları satarak kazanabiliyorsunuz. Ayrıca oyundaki silahlarınızı da yükseltebiliyor ya da görünüşlerini değiştirebiliyorsunuz upgrade kısmı ile klasik olarak silahın atış mesafesini arttırabilmek, hassasiyetini değiştirebilmek gibi özellikler mevcut. Silahın görünüşü ise silahın üstündeki oymalardan tutun, tablasının rengine kadar oldukça detaylı olarak gelişebiliyor. Sadece karakterlerin, atların ve silahların detaylarına değil, oyun içindeki açık dünyanın detaylarını da dantel gibi işlemiş. Oyunda şimşek çaktığında atımız korkabiliyor. Öldürdüğünüz hayvanların cesetleri yırtıcı hayvanları çekebiliyor. Etrafta birbirleriyle etkileşim kuran hayvanlar görülebiliyor. Oyunun açık dünyasında satılan gazetelerden birini satın aldığınızda gündemdeki gelişmeleri dinamik olarak okuyabiliyorsunuz. Karlı ortamlarda kar tepecikleri oluşuyor ve rüzgara göre yer değiştirebiliyorlar. Karlının üzerindeki ayak izleri karakterlerin ve hayvanların ayak boyutlarına göre farklı boyutlarda şekilleniyor. Oyunda aldığımız bazı görevler o kadar yüksek bölgelerde geçiyor ki bulutları ayaklarımızın altında hissedebiliyoruz. Yani özet olarak Red Dead Redemption 2, vahşi batı atmosferini seven ve detaycılıktan hoşlanan oyun tutkunları için inanılmaz bir yapım olduğunu kanıtlamış durumda. Son olarak oyun severler, Red Dead Redemption 2'de siz orada olsanız da olmasanız da yaşayan bir dünya sizi bekliyor. Rockstar'ın muhteşem eserinde tam anlamıyla kendinden geçiyorsunuz. Evet oyun severler, Rockstar'ın son eseri Red Dead Redemption 2'den bahsettik. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Bir sonraki videonun hangi oyun olmasını istiyorsan yorumlarda belirtebilirsin. Ayrıca halen abone değilsen aşağıdan abone olabilir ve beğenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere oyun severler.